Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoşgeldiniz gençler sizlerle bugün Metin Yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabının çözümlerini kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayfa numaraları 162 ve 163'te bulunan üniversiteliğim hareket problemleri 3. testeyiz arkadaşlar dersiniz ilk sorumuzda vakit kaybetmeyelim ve başlayalım bakalım. Aynı kamu kurumunda çalışan Mete ve Suat sırasıyla kayıt ve yazışma işlemlerine bakıyor. Şimdi Mete yazışma işlem kayıt işlemlerini Suat'ta e, ne işlemiydi yazışma işlemlerine bakıyor. Pekala. Mete günde 36 kayıt yapabilirken Suat günde 64 yazışma yapabiliyor. Şimdi Mete diye bir arkadaşımız var. Bu Mete arkadaşımız günlük 36 tane kayıt yapabiliyor arkadaşlar. Kayıta K diyelim. Suat arkadaşımız da bu da 64 tane yazışma yapabiliyor arkadaşlar. Ve e, bu iki kişi bir günlüğüne işlerini değiştiriyor. Yani Mete yazışma işine Suat kayıt işlerine bakıyor ve o gün boyunca yaptıkları kayıt ve yazışma sayısı aynı oluyor arkadaşlar. Yani şöyle işlerini change ettikten sonra bu x tane yazışma yapabiliyor. Bu da x tane kayıt yapabiliyor. Pekala. Mete ve Suat her iki işte de çalışma hızlarını değiştirmediklerine göre Mete Suat'ın işinde bir gün boyunca kaç yazışma yapmıştır? Yani aslında burada bakarsanız Mete X'i soruyor bize. Şu şekilde düşünelim. Şimdi o halde gelin şöyle bir bakış açısıyla bakalım biz olaya. Şimdi arkadaşlarım aslına bakarsanız 36 tane kayıt aynı hızda çalıştığı için aynı güçte çalıştığı için hızlarını değiştirmemiş 36 tane kayıt yapacağına X tane yazışma yapabilirmiş Mete veyahut Soat 64 tane Yazışma yapacağına X tane kayıt yapabiliyormuş e Şimdi elimizde bu şekilde iki tane Denklem varken iki tane eşitlik varken Ben bunları şu şekilde oranlasam Sonuçta her iki tarafın eşitliklerin iki tarafı da Aynı olduğu için bu oranlar da eşit çıkacaktır Hatta burada şuradaki X'lerin de Gittiğini görürsünüz arkadaşlar ve şimdi İçler dışlar çarpımının tam zamanı Bakın 36k kare eşittir 64y kare Diyeceğim. Her iki tarafın kare alalım. Çünkü çok müsait duruyor. 6K eşittir. 8Y olacaktır. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Aslında 8 tane yazışma işlemi yapan bir kişi aynı süre içerisinde 6 tane kayıt işlemi yapabiliyormuş. Buradan bunu anlıyoruz sevgili gençler. Şimdi gelin o halde biraz da şunu düşünelim. Bizden istenen neydi? Mete sevgili arkadaşlarım kaç tane yazışma işlemi yapmıştır? İlk soruluyordu. E şimdi... Ben 36k'yı şu şekilde yazsam 6x6k biçimde yazsam sonra buradaki 6k gördüğüm yere de 8y'yi yerleştirsem ne olur biliyor musunuz 6x8y'den 48y'e gelir ki 48y'e 48 yazışma demektir. Mete Suat'ın işinde bir gün boyunca kaç yazışma yapmıştır diye sorulmuştu demek ki cevabımız 48 olacaktı sevgili gençler. Evet ikinci sorumuza geçebiliriz üstteki soru güzel bir soruydu. Doğrusal bir yolda aynı aynı anda sabit hızlarla A kentinden B kentine doğru harekete başlayan iki araçtan sevgili arkadaşlar. Birinin B kentine 150 kilometre yolu kaldığında diğerinin 100 kilometre yolu kalmıştır. Şimdi şöyle bir düz yol düşünelim. Şurası A kenti burası B kenti. Araçlardan bir tanesinin 150 kilometre yolu varken hala Diğerinin 100 kilometre yolu kalmıştır diyor. Yani aslına bakarsanız şuralara 100 desek daha mantıklı olur. Veya buraya 150 desek daha mantıklı görünecektir. Şuradaki 150 ve 100 ifadesini kaldıralım. Şimdi gençler diyor ki bize hızlı olan araç yani öndeki araç şu. Hızlı olan araç B kentine vardığında ise diğer aracın B kentine 90 kilometre yolu kalmıştır deniliyor. Şimdi burada aradaki fark kaçtı arkadaşlar? 50 idi. Şimdi ikinci görseli çizeceğim ben size. Bakın burası B burası A. Şu şekilde birisi yolu bitirdiğinde diğerinin hala 90 kilometre yolu varmış dedik pekala buna göre A ve B kentleri arasındaki bu yolun uzunluğu kaç kilometredir diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşüneceğiz hızlı olan araç burada 100 kilometrelik bir yol kat ettiğinde bakın hızlı olan araç 100 kilometre yol kat ettiğinde arasındaki fark 50 idi 90 olmuş yani 40 kilometre daha fark atmış. Doğru mu? Doğru. Güzel. E şimdi her 100 kilometre gittiğinde 40 kilometrelik bir fark atıyorsa o halde ben diyeceğim ki bunun yarışı bitirdiğinde yani yolu bitirdiğinde hızlı olan araç 90 kilometre fark attığını görüyoruz. 90 kilometre fark atabilmesi için ne kadar gelmesi gerekiyor? Yolun tamamını gelmesi gerekiyordu. Dolayısıyla buraya biz x kilometre diyebiliriz artık gönül rahatlığıyla. E şimdi buradan içler dışlar çarpma yapacağız. Yani şununla şunu çarpıp şuna böldüğümüz takdirde cevabı bulacağız. Yani 90 çarpı 100 Bölü 40 bize cevabı verir. Bu da sevgili arkadaşlarım bakın birer tane sıfırı sildim. 4 ile 2'ye böldüm. 2 geldi 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 45 geldi. 5 kere 45 225 yapar. Bu da bize cevabı verir. Yani cevabımız A seçeneğiymiş sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Üçüncü sorumla. Üçüncü soru sevgili arkadaşlar. Güzel bir soru. Dikkat fayda var. Aracı ile K şehrinden harekete başlayan Ümit 75 kilometre yol aldıktan sonra. Benzin almak için navigasyonunu açtığında yol boyunca A, B, C, D, E noktalarında bulunan benzin istasyonlarını ve tüm noktalar arasındaki uzaklıkları aşağıdaki gibi görmüş. Şimdi K noktasından harekete başlıyor, 75 kilometre yol almış. E şimdi burada bir 110 kilometrelik bir mesafe görünüyor. Ben bu 110'dan sevgili arkadaşlarım 75'i çıkarırsam 35 kilometre olduğunu görürüm. Yani Ümit şu an şuralarda bir yerde bakın. Ben size şöyle göstermek istiyorum. Şuralarda bir yerde ve şuradaki mesafede sevgili arkadaşlarım 110'dan 75'i çıkardığımız için 35 kilometredir dedik. Ümit'in aracının benzin deposunun kapasitesi 95, liraymış, 95 litreymiş. Ve harekete başladığında 12 litre benzini varmış. Ve bu araç 12 kilometrede 1 litre benzin harcıyormuş. Yani bu araç ilk harekete başladığında 12 çarpı 12'den toplam 144 kilometre hareket edebilirdi. Bunun 75 kilometresini harcamış. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 44 artı 25'ten 69 kilometrelik bir menzili kalmış. 69 kilometre sonra benzini bitecek bu adamın. Peki hala şurada da 35 kilometrelik bir mesafesi vardı bunu da unutmayalım. Daha sonrasında Ümit L şehrine varana kadar yalnızca bir noktadan benzin almak için duracağına göre hangi noktadan benzin almalıdır diye de sormuş bize. Hadi bakalım. Şimdi gençler 69 kilometrelik bir menzilimiz vardı. 35'ini şurada harcarsak 69 eksi 35 dedim eşittir 34 kilometre şuraya gelirse A noktasına gelirse 34 kilometrelik sevgili arkadaşlarım bir menzili daha var bu adamın. Peki hala daha sonrasında B noktasından eğer benzin alırsa diyelim B noktasından benzin alırsa L noktasına ulaşabilmesi için 350 artı 80'den 430 kilometre mesafesi var hala. Eğer C noktasından benzin alırsa 350 artı şurası 75 olduğu için 350'ye 75 e eklediğiniz 425 kilometre mesafesi var. D noktasından almayı tercih ederse eğer 410 kilometrelik bir mesafesi var L şehrine. E noktasından almayı tercih ederse 350 kilometre yol kalıyor sevgili arkadaşlarım geriye. Hepsini yazdık. Pekala. Şimdi 35 litre bir depo kapasitemiz vardı bizim. Ve kilometrede biliyorsunuz 12 litre, 12 kilometrede 1 litre harcıyorduk. Dolayısıyla 35 ile 12'yi bir çarpalım biz. 35 kere 12, 350 artı 70'ten 420 kilometredir. 420 kilometre bize sevgili arkadaşlarım tiyo verecek. Şimdi 420 kilometre mesafeyi bir depo benzinle almak istiyor. Yani nerelerden alsa olur? Mesela şuraya kadar gelirse, şuraya kadar gelirse ve şuradan benzin alırsa, Deposunu fulleyecektir ama burası 425 kilometre uzakta olduğundan 420 kilometrelik mesafeyi sevgili arkadaşlarım alamayacaktır. Yani 420 kilometre gidecek 5 km, son 5 kilometreyi gidemeyecektir bu gitti. Şuraya gelip alırsa da zaten alamaz bu da gitti. D noktasından alırsa arkadaşlar bakın D noktasını alırsa ulaşabilir. Ama onda da şuna dikkat etmemiz gerekiyor bizim. Şöyle. Biz şuraya kadar 35 kilometre kalmıştı ve arkadaşlarım 34 kilometre daha yolumuz vardı hala menzilimiz vardı. Şimdi A noktasındayız 34 kilometre menzilimiz var. E şimdi şuraya bakıyorsunuz D noktasını alırsa demiştik ya burası 30 kilometre. Yani hala 9 kilometrelik menzilimiz daha var. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım D noktasına erişebiliriz. D noktasından da depoyu fulllediğimiz zaman 410 kilometrelik mesafeyi çok rahat alırız. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Hocam neden E olmadı ona niye bakmadık? Çünkü E noktasını almaya kalkarsa benzini bu sefer de benzinliğe yetişemez. Çünkü arkadaşlarım şurada A noktasında 34 kilometrelik bir menzilimiz vardı. Görüyorsunuz burası 90 kilometre A'dan E'ye dolayısıyla benzinliğe yetişemez benzini bitmeden. Devam ediyorum dördüncü sorumla. Bir çalışma ofisinde 40 megabit bölü saniyelik modeme bağlı 3 tane bilgisayar var. İki bilgisayar aynı anda bilgisayara bağlıyken internet hızı 1 bölü 5 oranında azalıyor. Üç bilgisayar internete bağlıyken de internet hızı 1 bölü 4 oranında azalıyor arkadaşlar. Sadece bir bilgisayar internete bağlıyken 800 megabitlik bir 800 megabytelik bir dosya indirmeye başlanıyor. 10 saniye sonra ikinci bilgisayar ve ikinci bilgisayardan 5 saniye sonra da üçüncü bilgisayar internete bağlanıyor. Şimdi sadece bir bilgisayar açıkken 40 megabitlik bir indirme hızımız var. 2. bilgisayar açıldığı takdirde bilgisayar başına 1/5 oranında azalıyormuş arkadaşlarım. Dolayısıyla bunun 1/5'i 8 olduğu için 32 megabayt/saniyeye düşüyor hızımız. 3. bilgisayar açıldığında 1/4 oranında azalıyorsa 40'ın 1 4'te 10'dur ve 10 çıkarırsanız 30 megabayt bölü saniye ile sevgili arkadaşlarım ne yapıyormuşuz? İndirme yapıyormuşuz. Şimdi demiş ki 10 saniye sonra ikinci bilgisayar açılıyor. Şimdi 800 megabaytlık bir dosyamız vardı. 10 saniye boyunca 40 megabaytla indirdik ve 400 megabaytını indirmiş olduk biz. 5 saniye boyunca da 32 megabaytla çalıştı, yani 160 megabaytını da indirdi. Böylelikle toplamda burası bize 560 megabayt verdi, geriye 240 megabaytımız kaldı. Bunu da sevgili arkadaşlarım 30 ile indireceğiz. 30'a bölerseniz 80 e, saniye, pardon 8 saniye yapacaktır. Demek ki 8 saniyede burada harcayacağız. Toplam harcanılan miktar 10 burada harcadık. 5 burada harcadık. 8 de burada harcadık. Toplam 23 saniyede bu dosya indirilir arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Devam. Beşinci soru. Mert. Mert. Bilgisayarın açılış süresini kısaltmak için farklı bellek hızlarına sahip ABC belleklerini yani RAM'lerini kullanıyor. Ve arkadaşlar aşağıda Mert'in kullandığı bellekler ve açılma süreleri de veriliyor. Şimdi açılma süresi mesela A ile B'yi kullanırsa Açılma süresi ne oluyormuş arkadaşlar? 40 saniye A ile C'yi kullanırsa 24 saniye B ile C'yi kullanırsa 30 saniyede açılıyormuş Mert bilgisayarına 3 belleği birden taktığında Bilgisayarın açılma süresi kaç saniye olur diye soruluyor gençler Şimdi şöyle diyelim A ile B'yi beraber taktı Ve bunların bir çalışma hızı var 40 saniye sonra bu işi tamamladılar A ile C'yi beraber taktı ve bunlar da işi 24 saniyede tamamladılar. B ile C'yi beraber taktı ve bunlar da işi 30 saniyede tamamladılar. Bu işlerin hepsi birbirine eşit arkadaşlar. Hepsi birbirine eşit olduğundan içlerine dağıtalım. Mesela 40A artı 40B eşittir diyorum. 24A artı 24C diyebiliriz. 30'u da içeri dağıtırsanız eşittir diyorum buraya. 30B artı 30C diyebiliriz. Pekala. Şimdi burada gençler şu işlemleri yapalım. Şu ikisini mesela örnek veriyorum. Bu ikisini birbirine eşitleyecek olursak. A'yı bu tarafa attığımız zaman 24 a 16 A 16 A diyorum. Ee, daha sonrasında artı 40 B eşittir 24 C olabilir. Bu cepte. Daha sonrasında şu ikisini eşitleyelim bir de. Bu ikisini eşitlerseniz arkadaşlar. C'ler ortak olduğunu görüyorsunuz. 24A diyelim. Ya da 24C'den bahsedelim yine. 24C. Bakın şunu yalnız bırakacağım. Ee, bunu yalnız bırakamam. Şöyle diyelim. Çünkü karşıda da C var. Şurayı silelim. 24C'yi karşıya atalım. Tamam 6C olsun. 6C sevgili arkadaşlar. 24A-30B olduğunu görelim. Tamam Şimdi buradan C hakkında bazı bir C hakkında C e, sayesinde bazı bilgiler elde edinelim. Nasıl bilgiler? Şunu 4 çarpalım arkadaşlar. 96A'dan 120B'yi çıkardığımız takdirde 24C'yi de bulalım. Şimdi gençler bakın bu ikisi eşit oldu mu? Birbirine oldu. O halde ben diyorum ki 16A artı 40B eşittir. 96A eksi 120B demek istiyorum. Eksi 120 b bu tarafa attım 160B geldi 16A'yı karşıya attım 80A oldu Ay daha çok güzel oldu İkisini de 80'e bölersek 2 tane B 1 tane A remine eşitmiş arkadaşlar Yani A'nın hızı 2V iken B'nin hızı V imiş gençler A'nın hızı 2V B'nin hızı V dedik Böylelikle şurası 3V Bakın birinci kasa 3V ile çalışıyor 40 saniyede açılıyor ise demek ki açılması için toplam harcanması gereken enerji 120B. E bu da aynı kasaydı. Bu da 120B. Bu da aynı kasa. Bu da 120V olacak o zaman. E şimdi ben B'nin hızının V olması gerektiğini biliyorum. B'nin hızı V ise bakın şurada V. C'nin hızını bilmiyorum. V artı C ile ben 30'lu çarptığım takdirde o da 120V eşit olacak. O zaman C kaçtır arkadaşlar? Tabii ki 3V'dir. Çok güzel. Şimdi bakın. A'nın hızı 2V'ydi. B'nin hızı V'ydi, C'nin hızı 3V. Bunların üçü de aynı kasaya takılırsa 6V ile çalışırlar. 120V'lik işlemi 20 saniyede yaparlar. Cevap E seçeneği olacaktı. Evet, güzel soruydu. Devam edelim 6. sorumuzda. Şarjları, şarjları yüzde, sevgili arkadaşlarım, yüzü gösterirken video oynatılmaya başlanan iki tablet bilgisayardan birinin 2 saat sonra, diğerinin 3 saat sonra kalan şarjları Aşağıdaki gibi olmakta. Bakın bir tanesi 2 saatte yarısı bitiyor. Ötekinin 3 saat sonra %60'ı bitiyor. Bu iki tablet bilgisayar tamamen şarj edilip her ikisinde de aynı anda video oynatılmaya başladıktan kaç saat sonra gösterdikleri şarjların oranı 1 bölü 4 olursa bakarsanız bir mum problemi bu. Doğru mu? Mum problemi. Peki hangisi daha çabuk azalır? Ee, mesela 3 saat sonra %60 60'ı bittiğine göre 2 saat sonra bunun %40'ı bitecekti. Yani 2 saat sonra görsel şu şekilde olacaktı. Ve burası da %40 değil %60 olacaktı. Şimdi 2 saatte biri bu öteki böyle oluyorsa demek ki hızlı tükenen üstteki arkadaşlar. Ve, ve birisi 2 saatte bakın 2 saatte ne kadarını tüketmiş arkadaşlarım yarısını tüketmiş. Öteki 2 saatte %40'ını tüketmiş. Yani birisi 50 ve... Öteki 40V harcadığına göre bunun bunun mum gibi düşünecek olursak yanma hızı 5V ise bunun yanma hızı 4V'dir diyebiliriz. 5V'ye 4V. Yani birisi 5 hızıyla yanıp bitiyor. Yanıp bitiyor derken birisi 5 hızıyla şarj tüketiyor, öteki 4 hızıyla şarj tüketiyor diyebiliriz. Pekala şimdi o zaman demiş ki bize bakın şarjları oranı 1/4 olduğu an soruluyor bize. 1 bölü 4 olduğu an soruluyor şimdi o zaman şöyle diyeyim ben size bir tane şuraya şöyle bir pil çizeyim pil göstergesi çizeyim bir tane de buraya çizelim İkisi de birbirinin aynısı olsun ve sevgili arkadaşlar 1 bölü 4 olmasını istiyorsa şunun %k olması isteniyor buranın %4k olması isteniyor şu şekilde ve birisi 5 öteki de 4v hızıyla tükendiğine göre demek ki ben buraya 5x diyebilirim buraya 4x diyebilirim. O halde şöyle bir eşitlikten bahsedilebilir. K ile 5x'in toplamı 4k ile 4 4x'in toplamına eşittir diyebilirim. Buradan 4x'i bu tarafa attım. x geldi. K'yı diğer tarafa attım 3k oldu. Yani x 3k'ymiş arkadaşlar. x gördüğümüz yere 3k yazarsak şurası ne olacaktır? 15k olacaktır. Yani burası da 15k oldu. 15K olur mu? Bir daha bakalım. 15, 16K olacaktır. Şuranın tamamı 16K. Çünkü 15K artık K'dan 16K'lık bir pilimiz var. Burası da yine 16K olacaktır. Şimdi olay şuna döndü artık. 1 bölü 4 olduğu an soruluyordu değil mi bize? Pekala madem öyle ben artık şunu söylerim. K'yı biz bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Çünkü %100 demek sevgili arkadaşlarım %100'ü 16k'ya eşit dersek biz ne kadarının kalmasını veya ne kadarının tükenmesini istiyoruz. 15k'sının tükenmesini istiyoruz burada. Madem öyle 16k'sı 100 ise 15k'sı kaçtır diye sormamız gerekiyor bizim. Bu da 15 çarpı 100 bölü 16 ile mümkün arkadaşlar. Yani bu kadar bu kadarının tükenmesi gerekiyor. Ben de şunu yaparım o zaman. Çünkü kaç saat sonra demiş. Bakın. 1 saatte 1 %25'ini tüketiyordu. %25'ini tüketiyordu değil mi? Peki şuraya bakıyorsun. Şuraya bakalım. Ne kadarı 15 bölü 16'sının tükenmesini istiyoruz aslına bakarsanız. %25 demek ne demek? 1 bölü 4 demek değil mi? Hemen yazalım. 1 saatte 1 bölü 4'ünü tüketiyorsa x saatte derim x saatte 15 bölü 16'sının tükenmesini istiyorum. Çok güzel. Şimdi işte olay bitti. İçler dışlar. Bununla bunu çarpıp buna böleceğim. 15 bölü 16'yı 1 bölü 4'e bölmemiz gerekiyor. Ters çerip çarptığımız takdirde 15 bölü 16 çarpı 4 yapar. Bu da şunlar sadeleşirse 15 bölü 4 saat sonra istenilen durum gerçekleşir. Cevap da B seçeneği olur gençler. Artık şurayı sileceğim. Çünkü üstteki soruları çözebilmek için yer gerekiyor bana. Şurayı da sileceğim arkadaşlarım. Şimdi bunları sildikten sonra bakalım. Kaçıncı sorumuza 7. sorumuza Dairesel bir pist 10 eşit bölüme ayrılmış 1, 5, 9 numaralı noktalardan sırasıyla A, B ve C hareketlileri Sevgili arkadaşlarım harekete belirtilen yönlerde başlıyorlar Araçların hareketleriyle ilgili olarak B ile C ilk kez 6 numaralı karşılaşıyorlar arkadaşlarım Bakın şurada A ile C'de ilk defa 4 numaralı yerde karşılaşıyorlar Şimdi önce B ile C'ye bakalım Bakın bu 1 bir birim hareket ettiğinde bu 3 birim hareket ediyor. 1'e 3. O zaman hızlar arasında 1'e 3'lük bir oran vardır. 1'e 3'lük bir oran. A'ya bakıyoruz. A 3 birim hareket ettiğinde C. Bakın burada 5 birim hareket ediyor. 3'e 5'lik bir oran var. Şimdi C'ye hem 3'lük hem de 5'lik bir oran var dersek ben C'nin burada hızını 15V seçerim. Bu da bunun 3'te 1'iydi. 5V olur. 5'e 3 ken 15'e 9'dur. Dolayısıyla A'ya da 9 ve derim. Güzel. Şimdi A hareketlisi B hareketlisini ilk kez hangi noktada yakalar? İlk defa yani şöyle diyelim. Aynı anda harekete başladıklarından sonra birisi 9 birim öteki 5 birim hareket ettiğinde yakalar. Mesela buradan bakalım. 1, 2, 3, 4 değil mi? 5 birim Diğeri de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1'in bakın 10 noktasında yakalıyoruz. Cevabımız E seçeneği olacaktı dedik. Ve devam. 8. soru bu da bizim son sorumuz ayrıca. Zemininde eşit aralıklı beyaz çizgiler olan şekildeki istasyonda bekleyen trende lokomotifin ön noktası 1'in oğlu çizgiyle, lokomotifin en arka noktası 11'in oğlu çizgiyle Trenin en arka noktası da 46 nolu çizgiye tekabül ediyor. Bu tren 54 metre bölü dakika sabit hızla 20 saniye ilerlediğinde trenin en arka noktası 1 nolu beyaz çizgiyle hizalanmıştır. Yani tren kendi boyu kadar yol almış o zaman. Ne kadar sürede? 20 saniyede. Hangi hızda 54 metre bölü dakikayla. Şimdi 54 metre 60 saniye. Yani 60 saniyede 54 metre ilerliyorsa 20 saniyede 3'te biri kadar 18 metre ilerler. Bakın bu trenin boyu. Bizden istenen şey lokomotifin boyu. Şimdi bu 18 metrelik mesafede 46 tane çizgiye tekabül etmez. Çünkü iki tane çizginin arasında bir boşluk, 3 çizginin arasında iki boşluk, 4 çizginin arasında üç boşluk varsa yani ne kadar çizgi sayısı varsa bir eksiği kadar boşluk sayısı var. 46 tane çizginin arasında 45 tane boşluk vardır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 18 metre. Yani şöyle diyelim. 45 boşluk boşluk 18 metreye tekabül ediyorsa burada 1 numaralı çizgi ile 11 numaralı çizginin arasında 10 tane boşluk olacaktır. 10 boşluk kaç metredir diye soruluyor bize. Olay bu. 10 kere 18 180'dir. 180'i 45'e bölersek 4'ü buluruz. 4 metredir lokomotifin boyu diyebiliriz sevgili gençler. Evet bu testimizi de bitirdik ve hareket problemleri üniversiteliğim 4. teste doğru geçtik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzun konusu bu. Sonraki videoda görüşürüz hoşça kalın sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın